Selamlar ben Mustify 3 gündür Block Clash çalışıyordum ve çalışırken de dedim ki Neden bunun videosunu yapmayayım Ben de çekmeye başladım falan filan işte Gerisini videoda izlersiniz Kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın Video like atlıyorsanız oyunumuza geçebiliriz Hop Aha Merhaba Evet ben geldim Şimdi ne yapıyoruz gördüğünüz üzere daha bir sunucuya girdim ve bu sunucu bedwarspractice.club Ve eğer iyi bedwars oynamak istiyorsanız hepinizi bu sunucuya bekliyorum. Bu videomuz arkadaşlar kılash deneyeceğiz. Buraya geliyorsun. Burada teknik ve bilmem ne. Böyle şeyler var ben bunları daha önce oynadım. Çok kötü yaptım tabii ki de çok kötü oynadığım için. Şimdi bunu bir oynayalım. Kendimi geliştirmek istiyorum. Aha. Şimdi... A, başlamış süre. Bakayım. Anam. Ben ya bunu yaparım bu arada. Daha önceden oynadım bunu. Ufak denemek için. Hop. Anam. Bak. Checkpoint'i açtım. Tamam mı? Dur. Butterfly denicem mi? Bak, Butterfly'a alakalı. Çok asifiz şey yapıyorum ben. Anam. Checkpoint. Anam anam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aldım. Checkpoint aldım. Checkpoint aldım. Aldım. Yes. Yes. Yes. Yes. Aha. Koş. Koş. Koş. Anam. Bak şu ance yapıyorum. Bir dakika ben bunu bitirebilirim. Güveniyorum kendime. Anam. Aldım. Cek aldım. Bırak beni. Hop hop. Tamam bu da yapılır. Sal. Sal. Bitti. 32. 32 saniye. Hadi bir kere daha deneyelim. Tamam bir kere daha aynısını girdim. Bu sefer süreliye kapışacağım. Anam. Sürem öyle işlemez bana oğlum. Anam. <Gülüyor> Hii. Ay valla bir spiz Harika. Harika gidiyorum. Anam. Anam. Yaptım. Bir dakika yedi saniye. Tamam. Tamam Ruby'e döndüm. Şimdi ne var mı sırada? Speed clash? Neymiş acaba bu? Aha. Kimse bana vurmuyorsa sorun yok. Aa! Ana, Anaa nasıl düştün lan? Ben bunu böyle yapamaz mıyım lan? He? Ne sandınızı alın beni? Ana! Aha geldim. <gülüyor> tamam. En sonuna geldik sakin olmam gerekiyor. <gülüyor> aha yine geldim. Hop böyle hop. Aha. Aha. Ben harikayım. Haka. 18 saniye hadi bakalım. Daha iyisini yapmayı dinleyeyim. Daha iyisinin Evet. Ben bir Çok iyi diyorum. Bak elim citriyapaktan acıdı. Bırakın beni. Bırakın beni. Beni gideyim. <gülüyor> ya. Bitti. Bitti. Bitti. Daha kötü yaptım. Hit block clutch. Bu neymiş şaka? Bu ne lan? Ne yapıyoruz? Anladım. Ananı. Yes. Bu ne lan? <Gülüyor> ben harikayım. <gülüyor> Ana, ne, oluyor? Ah. Ah. Yes, yes, yes, yes. Kaç saniye? 48. Çok fazla. Bir kere daha deneyeceğim. Selam. Yes be. Çok iyi ya. Ana. Oba. yu Çüş. Ana. Aha bu sefer oldu. Bak bunu tekte yapamayan da ne bileyim yani. Ana. Yes. Çok iyi. E, <gülüyor> bir buçuk dakika. <gülüyor> ben de devamını getirmeyeyim ya. Bu ne? Ha <gülüyor> ha <gülüyor> Evet bir dakika bak bir dakikada iyidir bir dakikada iyidir Stick fight var mı stick fight gelecek beyler Aha geldi lan biri Kim lan o eline vereceğim şimdi onu Sodyum Selamünaleyküm. Hayırdır lan? Gel lan. Abi sen kimsin lan? Ne ne oynanıyor bu? Ha, ölü, ölüme göre tamam. Eline verdim. Nerede doğacak şimdi bu? Arkamda. Kankan biraz oy, görürsün beyler çalıştım yaptım. Kavgalı z ya böyle. <gülüyor> Ama sodyum kardeşimiz çok dayanamayacak bana. Hadi kaybol sodyum. Kaybol. Ha. Hani? Aha. Za. Yazayım bari. Evet kazandık. Sodyumun içinden geçtim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.